Teknoloji dünyasında sizce kadınlar ne kadar varlar? Ben size hemen söyleyeyim. 10 yazılımcıdan 9'u erkek ve sadece 1'i kadın. Yanlış duymadınız. 10 yazılımcıdan sadece 1'i kadın. Acaba neden bu durum böyle değişemez mi? Elbette değiştirmeye çalışanlar da var. Dünyaya yazılım ihraç eden Rapsodo'nun, Türkiye ofisinin, Argo ofisinin direktörü Dilek Devran. Bunlardan biri Dilek Hanım'la birlikteyiz. Nasılsınız Dilek Hanım? İyi misiniz? İyiyim Tülay Hanım. Teşekkürler. Çok teşekkürler. Rapsodo dünyaya yazılım ihracatı yapan bir şirket sanıyorum. Konuşacağız nasıl bir ihracat gerçekleşiyor, Rapsodo nasıl bir şirkettir? Ama önce sizi tanıyalım istiyoruz. Yazılım dünyasından bir kadın olarak. Dilek Devran kimdir? Bize kendinizi tanıtır mısınız? Nerede, kaç yılında doğdunuz? Eğitim ve kariyer hayatınız nasıl ilerledi? Tabii ki. Öncelikle çok teşekkür ediyorum davet ettiğiniz için e, programınıza. 1975 Aydın doğumluyum. 1997 yılında ODTÜ Elektrik Elektronik Mühendisliğinden mezun oldum. Daha sonra e, bir süre profesyonel hayatta çalıştıktan sonra Amerika'ya gittim. Amerika'da e, Kansas State Üniversitesi'nde masterımı tamamladım bilgisayar bilimleri üzerine. Daha sonra yurda döndüm. E, ODTÜ'de gene bilişim sistemleri bölümünde doktoraya başladım. Doktora yeterliliğimi aldım. Derslerimi bitirdim ama tez aşamasında profesyonel hayat sebebiyle ara vermek zorunda kaldım. Peki şimdi çalıştığınız şirkette ne kadar zamandan beri varsınız? Ve biraz şirketi bize anlatır mısınız? Kaç kişi çalışıyor? Neler yapıyorsunuz? Ve elbette kadın çalışan ve erkek çalışan oranlarınız nasıl merak ediyorum? Tabii ki. Rapsodo aslında bir spor teknoloji firması, global bir spor teknoloji firması. Merkezimiz Singapur olmasına rağmen aslında satış ve pazarlamamız tamamen Amerika marketine yapılıyor. Beyzbol ve golf spor dallarında ürünler üretiyoruz. Aslına bakarsanız Rapsodo hem yazılım anlamında hem donanım anlamında sporcunun performansını ölçümleyen ve performansını daha da ileriye götürmesini sağlayan ee, tamamen büyük bir e, çözüm, e, formül diye düşünebilirsiniz. Biz Türkiye'de e, bu Rapsodo ürünlerinin yazılım kısmını gerçekleştiriyoruz. Hemen hemen tüm yazılım komponentlerini burada gerçekleştiriyoruz. Rapsodo firması aslında dört kıtada, dört farklı ofiste ve 110'dan fazla kişiye istihdam sağlayan, e, farklı uluslardan insanlara istihdam sağlayan bir e, firma, bir marka. Bunu 50 kadar kişilik bir yazılım ekibiyle Türkiye'de, Urla'da, İzmir'de yazılım tarafını gerçekleştiriyoruz. Bu hem işin yazılımsal anlamda mobil uygulamalarından tutun, bulut bilişim sistemleri ile ilgili olarak çözümleri ya da yapay zeka modelleriyle ana çözümü oluşturan, çekirdek çözümü oluşturan algoritma kısmını da kapsıyor. Bu şekilde toplamda Türkiye'deki ofisimiz kadın istihdamı anlamında en büyük oranda istihdama sahip bir ofistir. Bununla da gurur duyuyorum kişisel olarak. Şu an itibariyle %32-33 oranında bir Kadın, mühendis, kadın yazılımcı istihdamımız var. Bu %27 Amerika'daki ofisteki kadın çalışanlarımız ve %21 oranındaki Singapur'daki kadın çalışan oranımıza göre en yüksekte oranı sahip. Ben e, açılışı yaparken dedim ki 10 yazılımcıdan 9'u erkek ve sadece bir kadın. Bu veri aynı zamanda sizin de yayınladığınız bir veri. Bir araştırma sonucunda bu veriye ulaşmıştınız. Kesinlikle. Bu araştırmayı ve sonuçlarını anlatabilir misiniz acaba? Aslına bakarsanız bu genel itibariyle teknoloji ve teknolojideki kadın istihdamıyla e, alakalı bir konu. E, belki bir, belki kadının varlığının teknoloji alanındaki e, yarattığı bir ön yargıdan dolayı ya da kadının... Aslında avantajına olan, işte daha detaycı olması, daha empati yönünden kuvvetli olması özelliklerinin çok mühendislik alanında, yazılım alanında çok değerlendirilemeyeceği ile alakalı bir ön yargıdan belki de bu oranın maalesef bu şekilde tutuluyor. Biz bunu kendi ofisimiz için, Rapsodo markası için tamamen değiştirmeyi düşünüyoruz ve e, istihdam oranlarını %50'lere çıkartmayı düşünüyoruz. Aslında bunu çok e, kadınlar adına pozitif ayrımcılıktan öte erkek ve kadın bir arada daha eşitlikçi bir düşünce yapısıyla yapmak istiyoruz ve e, vizyonumuz da o şekilde her zaman. Keşke bütün şirketler sizin bu gösterdiğiniz çabayı gösterebilseler ya da gösterseler. Genel olarak baktığımızda şimdi teknoloji dünyasına kadın yazılımcılar ya da teknoloji sektöründe çalışan kadınlar kadın olmaktan kaynaklı hangi sorunları yaşıyorlar? En temeldeki sorun ki bunu ben e, genç bir mühendisken de hem bir çalışan hem de bir şirket yöneticisi, yöneticisiyken de deneyimliyorum aslına bakarsanız. E, en büyük sorun e, teknoloji dünyasında teknolojinin daha e, erkek egemen, erkek e, domain bir iş kolu olduğunun varsayılarak kadının teknolojide yer almaması gerektiği ya da onun bakış açısının, onun kapasitesinin, kadının kapasitesinin teknoloji için yeterli olmadığı gibi bir ön yargıdan kaynaklanan bir sorun olduğunu düşünüyorum. Bu hem çalışanlar hem e, okurum hem de toplum adına tamamen e, baskılayıcı bir e, unsur aslına bakarsanız bunu değiştirecek olan da e, eşitlikçi bir bakış açısıyla e, yaklaşan e, çalışan profili eşitlikçi bakış açısıyla e, bakan ve çalışan kurumlar olabilir diye düşünüyorum. Tabii şimdi bu, benim aklıma hemen şu geliyor diyelim ki ben bilgisayar mühendisliğinden mezun olsam gidip bir şirketin kapısını çalsam neyle karşılaşıyorum? Ve hani söylediğiniz gibi erkeklerin bu işi yaptığı, erkek işi olduğu gerekçesiyle eğer kapılar bana kapanıyorsa ve yol açılmıyorsa ne yapılabilir, ne yapar o kişi, ne yapmalı sizce? Aslına bakarsanız ilk iş başvurunuzda ya da hani değerlendirme sürecinde yani bunu kendi şirketim adına söyleyebilirim diğer şirketler adına söyleyemem tabii ki ilk iş başvurusu ve iş e, alım sürecindeki değerlendirme kısmında herhangi bir e, ön yargı olmuyor ama sonrasında bunu kendi deneyimlerimden anlatıyor e, olabilirim firma adı vermeden daha önce çalıştığım şirketlerde ki karşılaştığım şeyler adına. Ee, bir kadın mühendis olarak e, servis vermek istediğiniz ya da teknik anlamda destek vermek istediğiniz müşteri sizi kadın olduğunuz için e, o işi bilemeyeceğiniz yönünde bir önyargıyla ben bir erkekle konuşmak istiyorum diyor mesela. Yani hani bu sadece iş alım sürecinde değil, işi devam ettirirken ve çalışırken de aslında bire sıfır yenik başladığınız bir durum Ya da e, çalıştığınız ortamda belli bir e, ünvan alıp belli bir sorumluluğa getirildiğiniz zaman işte bir kadın olmanızdan dolayı e, gene bir önyargıyla karşılaşıp işte hani bu kadın mı yapacak bizim işimizi ya da bu kadın mı e, yeterli olacak yaptığımız işe e, şeklinde bir e, yaklaşım oluyor. Bunun da benim önerebileceğim aslına bakarsanız bu tarz durumlarda hiçbir zaman yılmamak mücadele etmek ve sürekli sorgulayıp sürekli yılmadan mücadele edip o ön yargıyı kırmak ve ve keyifle çalışmaya devam etmek diyebilirim. Peki şimdi tabi bizi izleyenler arasında hani bu ön yargılara sahip olanlar ya da toplumsal cinsiyet eşitliğinin farkında olmayanlar da olabilir. O yüzden özellikle sormak isterim. Teknoloji dünyasında kadınlar neden olmalı? Kadınlar eşit sayıda yer alırlarsa nasıl bir fark yaratılır? Bu ne bir nasıl bir fayda sağlar acaba? Ben gene dediğim gibi aslında eşitlikçi bir bakış açısıyla bakmak istiyorum. Bu önyargıları kırdıktan sonra aslında kadının daha detaycı, daha sorgulayan ve daha titizlikle çalışan profili ve empati yapabilme yeteneğiyle erkeğin analitik düşünme yeteneğini birleştirerek başarıya ulaşılabileceğini düşünüyorum. O anlamda da kadın ve erkek çalışan sayısının eşit olması, oradan bir sinerjinin yaratılması çok daha iyi olacaktır diye düşünmekteyim. Demin dediniz ki bizim amacımız %50'ye çıkarmak, kadın erkek oranını eşitlemek. Peki. Bunu nasıl başaracaksınız? Bunu başarabilmek için ne yapmayı planlıyorsunuz ya da yapıyorsunuz? Özel olarak aslında kadınlara yönelik ya da kadın mühendislere yönelik düşündüğümüz programlarımız var. Ama bunun yanında... Tamamen bir kota koymadan, yani erkek ya da kadın yazılımcı kotası koymadan tüm başvurulara açığız ve tüm başvuruları da aynı değerlendirme sürecinden geçirerek yapıyoruz bütün işe alımlarımızı. Onun dışında ekstra bir kota koymuyoruz aslında. Tamamen eşit olarak yaklaşıyoruz. Tabii bir başka sorun da kadınların kariyer hayatlarında cam tavanlarla karşılaşmaları. Yani siz var olan kadın çalışanlarınızın daha güçlü ve daha başarılı hale gelmeleri için onları destekleyici birtakım eğitimler, etkinlikler, öyle şeyler yapıyor musunuz, düzenliyor musunuz? Kesinlikle öyle. Bu %32'lik oranın bir kısmı da aslında kadın yazılımcı yöneticilerimiz ve kadın yazılımcı yönetici adaylarımızdan oluşuyor. Eğitim programlarımızda onların daha ön plana çıkabilmeleri için çok daha farklı inisiyatifler vermeye çalışıyoruz. Erkeklerle kadın yazılımcıları birbirinden ayırmadan bir iş planlaması yapıyoruz kesinlikle. Ve hepsinin bütün kendi yeteneklerini kullanabilecekleri ortamlar sunmaya çalışıyoruz. Bu şekilde diyebilirim. Evet, gayet güzel. Peki, bir mesajınız var mı teknoloji dünyasında kadın ve erkek çalışan sayısının eşit seviyeye ulaşması için hem kadınlara hem de erkeklere yönelik? Meslek seçimleriyle ilgili olarak aslında özellikle teknoloji alanında meslek seçimleriyle alakalı olarak çok sorgulamalarını, merak etmelerini, yeni trendleri takip etmelerini, önerebilirim, tavsiye edebilirim mesleğimizi seçmek isteyen arkadaşlara kadın ya da erkek. Özellikle yeni trendleri takip etmelerini kendilerini analiz ederek bu trendlerin peşinden koşmalarını tavsiye edebilirim. Özellikle yapay zeka modelleri, kamera kamera görüsü, video görüsü derin öğrenme ve diğer veri analizi alanlarında çok büyük fırsatlar olduğunu düşünüyorum. te de gelecek önümüzdeki 20 yıl 30 yıl içerisinde de o anlamda da hem kadın hem erkek yazılımcılara mühendis adaylarına tavsiyem bu yönde daha böyle inovatif yönde çalışma alanlarına yönelmeleri ve oradaki iş fırsatlarını kovalamaları aklıma geldi ben şunlara tanık oldum, çocuklar ya da gençler üniversiteden mezun olduklarında bilgisayar mühendisliğinden iş bulmakta sorun yaşıyorlar. Çünkü şirketler hep deneyimli eleman arıyorlar, e onlar da tecrübesiz iş bulamıyorlar. Bu birinci sorun. İkincisi de iş bulsalardaki asgari ücretle başlıyorlar. Genel olarak sektöre baktığınızda durum hakikaten böyle mi yoksa hani farklı bir durum mu var? Şöyle biraz e, teknoloji dünyasında bilgisayar mühendisleri dünyasından e, durum tespiti hakkında bilgi verebilirseniz memnun olurum. Tabii ki. Özellikle bu pandemi süreci e, yazılımcı arkadaşlar için, bizim gibi e, yazılım sektöründe çalışan, teknoloji sektöründe çalışan arkadaşlarımız için bir e, pozitif bir etkisi oldu diyebilirim. Evden çalışma, uzaktan da olsa, farklı firmalarda, farklı fırsatlar yakalama, aynı lokasyonda olmamasına rağmen e, dijital göçebelik demiyor aslına bakarsanız. Farklı ülkelerde, farklı şehirlerdeki firmalarda çalışabilme olanağı da sundu pandemi. Hani artıları, eksileri değerlendirilecek olursa. E, o açıdan bence sektörde bir e, hareketlilik, bir dinamizm yazıldığını söyleyebilirim. Gençler konusunda da gençlere Aslına bakarsanız deneyim isteniyor ama... Bizim teknolojiler, bizim kullandığımız e, e, sektörlerde, bizim çalıştığımız sektörde ve teknolojide kişilerin, öğrencilerin kendilerini geliştirebilecekleri alanlar çok fazla. Farklı platformlarda, farklı yazılım e, altyapılarını kullanarak çeşitli projeleri kendileri yapabilirler. E, o projelerde farklı yarışmalara girip kendilerini gösterebilirler ve deneyimlerini e, özellikle profesyonel bir hayatta olmasalar bile kendi içlerinde o deneyimleri arttırabilirler diye düşünüyorum. Bununla beraber Tülay Hanım, biz e, bu anlamda da aslında bu genç arkadaşlara bir istihdam e, potansiyeli, istihdam fırsatı yaratmak istiyoruz. Nisan ayı sonları, Mayıs gibi bir bootcamp düşünüyoruz, bir Rapsodo Akademi aslında hani ismini tam net e, koyamadığımız için net bir şey söyleyemiyorum ismiyle alakalı olarak ama bir eğitim programı, iş garantili bir eğitim programı düşünüyoruz. E, arkadaşlarımızı temel bazı testlerden geçirdikten sonra e, bünyemize katacağız. İki ay hem e, mobil tarafta hem bulut bilişim hem de algoritma tarafında. Farklı eğitimler vereceğiz. İşte yazılım geliştirme, proje yönetimi ile ilgili olarak e, ilgili platformlarla ilgili e, eğitimler vereceğiz ve sonrasında yaptığımız gene süreç içerisindeki testlerle uzun vadede bünyemize kat katmayı planlıyoruz. Bu tarz planlarımız var. Genç arkadaşlarımızı da bizi takip etmeye davet ediyorum aynı zamanda. Umarız pek çok genç bu isimden faydalanır. O zaman bu aşamada. Sizin yaptığınız yazılımları biraz böyle bizim de anlayabileceğimiz şekilde basitleştirerek, örnekler vererek anlatmanızı rica edeceğim. Hani evet e, yazılım tarafındasınız ama nasıl yazılımlar bunlar, neye yönelik yazılımlar? Biraz o kısmı da anlatır mısınız? Tabii ki. Rapsu da aslında marka olarak... E tamamen uçtan uca çözüm üreten bir formül ve spor endüstrisinde oyuncunun ve koçun performansını arttırmaya yönelik bir formül diye düşünebilirsiniz donanım olarak rafsuda ürünleri üretiyoruz yazılım olarak da bir özellikle golf ve beyzbol sporu için Topun e, yapay zeka modelleriyle tabii topun hızını, topun uçuş açısını, devrini, hangi yöne doğru gittiğini, hangi aksla e, döndüğü gibi bilgileri metrik olarak gene e, video görüsü, bilgisayar görüsü metotlarıyla, diğer derin öğrenme yapay zeka metotlarıyla hesaplıyoruz. Ve bu hesapladığımız parametreleri gene kendi yazdığımız mobil uygulamalar üzerinden oyunculara ve koçlara sunuyoruz. Ve o e, ürettiğimiz metriklerle, o e, verilerle topun hızı gibi, topun uçuş e, açısı ve mesafesi gibi verileri aynı zamanda veri analitiği modelleriyle de hesaplayıp farklı raporlar halinde sunuyoruz oyuncuya. Ve diyoruz ki e, topu e, X açısıyla, X hızıyla ve e, şu e, devirle döndürüp atarsan çok daha e, uzağa atabilirsin çok daha e, hızlı atabilirsin gibi verilerle onun hem kendi performansını analiz etmesini sağlıyoruz hem de o performansını iyileştirmesine yönelik raporlar sunuyoruz. Bu hem koçlar hem oyuncular için geçerli. Aynı zamanda Koçlarla oyuncuları bir araya getiren, interaktif olarak birbirleriyle e, mesajlaşabilecekleri, konuşabilecekleri ve atışlarının, videolarının analiziyle ilgili olarak birbirleriyle iletişim halinde olabilecekleri platformları da aynı zamanda e, yazılım olarak geliştiriyoruz Türkiye'deki ofisimizde ve hepsini de, bütün yazılımlarımızı da Amerika'ya ihraç ediyoruz. Çok enteresan gerçekten. Yani... Bir oyuncu için herhalde babiçilemez bir şey, topu nasıl atarsa sonuca ulaşacağı yönünde. Çok ilginç çünkü ne kadar kişi tarafından kullanılıyor bu veriler merak ettim. Tabii ki golf ürünümüz aslında dünyada satılan en fazla sayıda, sayıda satılan performans geliştirme ürünü. Tüm diğer benzeri golf ürünlerinden daha fazla satışımız var. İlk ürünümüz aslında ilk ürünlerimiz golf sektöründe olan ürünlerdi. E, sonrasında beyzbol ürünümüzü çıkardık. Beyzbol ürünümüz de gene Amerika'daki e, pazarda lider şu anda. E, Amerikan Profesyonel Beyzbol Ligi'ndeki tüm takımların antrenmanlarında kullanılan ürünler Rapsado ürünü. Bütün iki, iki takımlar yani. Aynen. 30 takımın 30'unda da Rapsod'a ürünü kullanılıyor. Ve bu çok tabii ki gurur verici bir şey. Ee, beyzbol ürününün birçok yazılım komponenti, golf ürününün tamamen tüm yazılım komponentleri Türkiye'de Türk yazılımcı e, arkadaşlar tarafından geliştirildiği için bu tabii ki çok daha gurur verici bir şey. Çok Sizin gurur verici de. gerçekten. Yani Amerika'daki o... Hani bütün dünyada aslında takip edilir o ligler ve onların kullandığı yazılımların e, Türkiye'den sizin ellerinizden çıkıyor olması gerçekten çok gurur verici, çok mutlu oldum. Ne güzel, <gülüyor> tebrik ediyorum. Çok, çok teşekkürler, çok teşekkürler. Hatta şimdi yeni e, bir, yeni değil aslında hemen hemen iki sene oldu ortaklığımız, Discovery Channel'ın Golf Digest e, TV diye ayrı bir medya kuruluşu var. O medya kuruluşuna da aynı zamanda Rapsodo olarak mobil yazılımlar ve e, bulut iletişim e, uygulamaları yazıyoruz aynı zamanda. Onu da söylemek isterim. Bunu nasıl başardınız? Yani e, ta Amerika'da e, sektörün lideri olan bir markanın bütün yazılım ofisi nasıl oldu da Türkiye'de? Bunu nasıl gerçekleşti? Nasıl başardınız bunu? Şöyle şirket kurucumuz Batuhan Okur aslında bir Türk, hatta Rapsodo'nun ilk Türk çalışanı diyebiliriz o anlamda. Yıllar önce Amerika'da, önce Amerika'da sonra Singapur'a yerleşmiş çok başarılı bir Türk girişimci. Onun da tabii ki inisiyatifiyle olan bir karar oldu ama sonrasında önce çok küçük bir ofis olarak, başladığımız ARGA yapılanması, buradaki e, Türk mühendislerin çok nitelikli iş çıkarmaları, e, çok güzel başarılı işlere imza atmaları ve dolayısıyla RAPSODO olarak çok daha fazla projeye e, imza atmamızdan kaynaklı olarak giderek büyüyerek e, ekibi güçlendirdik burada. Yani beyin göçünün e, tersine durumu gerçekleşmiş. Yani çok rahat e, Microsoft ofis Amerika ya da Singapur olabilecekken Böyle bir fiyat yaratılmış olması Türk gençlerinin de önüne açmış oldu ve onlar da Kesinlikle. kendilerini göstermiş oldular. Keşke böyle şirketlerin sayısı artsa da biz beyin gücü vermesek ve gençlerimiz kendi ülkelerinde değer yaratmaya devam edebilseler. E, sormadan olmaz şimdi. Evet siz özellikle belli alana yönelik yazılım yapıyorsunuz ama eminim teknoloji dünyasında neler olup bitiyor çok da yakından takip ediyorsunuzdur. Bize nasıl bir gelecek bekliyor teknolojik olarak böyle birazcık doneler verebilir misiniz bize hani şeyi biliyoruz işte elektrikli araçlar vesaireler hani hayatımıza girdiler ettiler Google bir taraftan robotları ilerletmeye çalışıyor vesaire uçan araçlar konuşuluyor neler görüyorsunuz böyle birkaç tane bize gelecekte neleri göreceğiz teknolojik olarak o dünyadan bahsedebilir misiniz? Aslında tüm sektörler bazında yapay zeka çok daha fazla kullanılıyor olacak kesinlikle. Bunu söyleyebilirim. Derin öğrenmenin, makine öğrenmesinin kullanıldığı farklı modeller, farklı çözümler olacak. Spor sektörü adına aslında oyuncuların performanslarını hiçbir zaman iyileştiremeyecek seviyenin çok çok üzerinde iyileştirebilecekleri performanslar performanslarını geliştirebilecekleri çözümler yaratılacak bu yapay zeka çözümleriyle birlikte bu hem giyilebilir e, ürünlerle olacak ya da bilgisayar görüşsünün kullanıldığı e, ürünler olacak ya da o e, alınmış olan datalardan veri analizi yapılarak veri analizi modelleri üzerine çalışarak e, olacak özellikle e, bu verilerin Veri bilimi dediğimiz, veri analitiği dediğimiz, toplanan global dünyada toplanan tüm bu verilerin işlenerek raporlandığı ve oralardan yeni yönler, yeni çözümler tahmin edilerek oluşturulan ürünler çok ön planda olacak diye düşünüyorum. Zaten önümüzdeki 30 yılın, 50 yılın vizyonu, projeksiyonu bu şekilde. Bu tüm diğer sektörler için aynı e, oranda büyüyecek diye düşünüyorum. Rüya gibi bir gelecek, e, sürprizlerle dolu bir gelecek bizi bekliyor. Sizin de e, şirket olarak bu oyunuzun olmasını, Türkiye'den yazılımcıların olduğunu görmek de bizim için ayrıca e, gurur bir sevinç kaynağı. Çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir söyleyişi oldu. İyi ki sizi tanıdık. Ve gurur duyduk. Başarılarınızın devamını diliyorum. Çok sağ olun. Çok teşekkür ediyorum Tine tekrar beni davet ettiğiniz için. Size de başarılar diliyorum.